Peki hocam bu lazer tedavisine biraz girelim. Lazer tedavisiyle alakalı neler diyeceksiniz? Şimdi lazerler mesela e, epilasyonda kullandığımız lazerler var. Aleximiz var bizim. Evet. E, onları epilasyonda kullanıyoruz. Epilasyonun genelde e, 3 ya da 4 yıl düzenli adet gördükten sonra kız çocukları için söylüyorum epilasyon tedavisini alabiliyoruz. Erdenliğe girdikten evet, sonra. Evet 3-4 yıl düzgün adet gördükten sonra çünkü bazılarında hakikaten kendi bakımları açısından da erken başlamak gerekebiliyor. Ama onun dışında hani daha adeti geç gör, görüyorsa hasta o zaman onlarda belli bir süre bekleyip ondan sonra epilasyon alıyoruz. Epilasyonda da bizim için önemli olan açık e, beyaz renk ciltte koyu renkli kılların olması. Bunlar daha çok e, tedaviye cevap veriyor. E, lazer tedavisine. Lazer tedavisinde de kabaca %70-80 civarında kıllarınızdan kurtulmuş oluyorsunuz. Tamamen kurtulma gibi bir durum yok. Yok. %100 diye bir şey olmaz. Sonrasında da hani sizi rahatsız eden bölgelerde lazerden sonra e, iğneli epilasyonla devam edip tamamen sıfır hale getirme şansınız var. Yani iğneli epilasyon daha... Sonra. sonra. İlk aşamada lazer tedarçı Tabi Tabii sonra. tabii yani iğneli epilasyon zor bir yöntem. O yüzden önce lazerle tedavilerinizi yapıp tamamlayıp seanslarınız bittikten sonra hala sizi rahatsız eden ki hani %80 azaldıktan sonra genelde hastalar için yeterli oluyor. Ama hala bazıları böyle biraz takıntılı oluyor. Hiç olmasın orada da olmasın falan. Evet. O tarz bir hastaysa o zaman... Hani e, iğneliyle devam edip sıfırlatabilir. Kaç seansa e, bu azaltılıyor? Ya Değil şimdi normalde paket olarak 6-8 seans arasında yapılıyor bu şeyler. Ama her hastada tabii cevap farklı oluyor. Bazı hastalar e, çok daha fazla tedaviye ihtiyaç duyuyor. Bazıları dediğim gibi çok çabuk cevap veriyor. Ona göre farklı oluyor. Genel olarak şöyle bayanlarda bir tabir var. yani Lazara gittim, lazara gittikten sonra farklı bir tepmeyle olmayan yerde daha çoğaldı. Ya da bir yerde azaldı derken bir yerde de artış oldu diyorlar. İşte şimdi Bu o bağlı? şundan kaynaklanıyor. Şimdi mesela e, her lazerin görebildiği kıl tipi bellidir. Eğer siz göremeyecek kıl tipindeki hastaları da lazer alırsanız orada... Lazer sadece yakar ama kılları öldürmeyeceği için ince kıllarının da artmasına sebep olur. o zaman. Tabi bu sefer işte hasta o dediğiniz şikayeti olur. Yani ben gittim tam tersine kıllarım arttı der. Bu hani e, kılın yapısına göre düzgün alet uygulanmamasından kaynaklanıyor. O zaman vücut tipine göre birden çok cihazla çalışılması Tabi tabi yani e, şimdi mesela şu anda kullandığımız Alex'ler en, e, şey, cihazlar ama ee, en iyi lazerdeki cihazlar ama bazen mesela çok ince kılı olanlar oluyor. Onları biz zaten yönlendiriyoruz. Diyoruz ki Alex hiçbir şekilde bu çok ince kılları görmez. Siz bunlara ya iğneli ya da mesela son dönemlerde çıkan buz lazerler var. Buz lazer tarzı uygulamalar yaptırabilirsiniz. Onlar diyot tarzı lazerler. Onlara yönlendiriyoruz. Ama Alex için görebilecek bir hasta da hani düzgün yapıldıktan sonra cevap alınmaması gibi bir şey söz konusu değil. Şu an e, piyasada oldukça çok makine var. Evet. Bu makinelerin ne kadar doğru alex dediğiniz ya da diot e, tarzı ya makineler olabilir Ya işte bunda da değil öyle. Değil. Yine hani doktor kontrolünde olması lazım. Yani birebir e, dermatoloji tarafından yönetilmesi gerekiyor. Tabii, tabii Güzellik merkezlerine burada pek güven olmaması mı gerekiyor? Bunu mu anlamamız yani lazım? Yani şöyle güzellik merkezlerinde zaten sadece kullanım olarak IPL'ler var. Evet. IPL'ler de azaltıcı etki yapar. Tamamen sıfır hale getirmez ama şeyleri azaltır. Uyutma gibi bir hani, teknik evet, mi? Evet, yani güzellik yerlerinde giderlerse zaten onların lazer kullanma gibi şeyleri yok aslında bakarsanız. Ya da bir doktor kontrolünde kullanabilirler. Doktoru mutlaka takip etmesi gerekir. Ama onun dışında hani güzellik uzmanlarının yapabildiği IPL'ler var. O tarzı tercih ederse onu yaptırabilir. Ama lazer tedavileri her halükarda doktor kontrol olmadan yapılmaması gereken tedaviler. Çünkü bir yanık bir problem oluştuğunda da dediğim gibi tekrar başvurmanız gerekiyor. Onda da yine doktor takip edecek kesinlikle. Bu ıı, yanıklar derken ıı, hastaneniz bununla alakalı başarılı işlemlerde biliniyor zaten hı hı. lazer tedavisi. İğneli epilasyon yapılıyor mu hastanenizde?